Merhaba değerli izleyicilerimiz. İşte Bir An programı için karşınızdayız. Stüdyodaki çok değerli konuğum, bizleri çok seven ve bizleri hiç kırmayan My Life Danışmanlık ve Koçluk Merkezi kurucusu sahibi Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz Sayın Çulfa. Hoş bulduk sağ olun var olun. Ruhumuzu sizle yıkıyoruz yani. Evet. Değil mi? <gülüyor> Tabii ki devamlı ruhlarımızı kirli bırakamayız. Devamlı dezenfekt etmek lazım. Şart ne kadar çok şeyden etkileniyoruz ama değil mi? Evet. çevresel faktörler, aile, iş, kendi iş dünyasındaki kavgası, kişinin kendiyle barışık olmaması gibi. Hı. Pek çok neden var. Haberlerden bile etkilenenler var. Kesinlikle Değil doğru. Ben artık televizyon seyretmiyorum. Haberler psikolojimi bozuyor diyor. Bu bir kaçış galiba. Tabii ki nasıl yorumladığımıza bağlı. Evet. Haberleri doğru yorumlar hayatımıza bilimin ışığında doğru çok yön doğru. verirsek gerçekten psikolojimize katkı sağlar. Tabii ki haberleri yapan kişilerin de gerek az önce mütalaa ettiğimiz gibi Türkçemizi düzgün kullanarak insan psikolojisine uygun konuşmalı ki hem dilimiz hem kültürümüz hem de psikolojimiz sağlam kalsın. Sağlam kalsın. Şimdi e, My Life, evet. benim hayatım. Evet, benim Danışmanlık hayatım. ve Koçluk Merkezi dedik. E, merkezinizi tanıyalım önce. Çok önemli. Çünkü oraya geleceğiz değil mi? Ne zaman kurdunuz? Hangi amaçla kurdunuz? İzlediğiniz yol nedir? Hepsini sizden öğrenelim Sayın Çufa. Tabii. My Life... Danışmanlık ve Koştuk Merkezinin temelleri benim öğrencilik yıllarıma dayanıyor. Tabii ki daha daha e, dün yani. Evet <gülüyor> daha dün gibi ama bir bakıyorsun. Evet. Nereden baksanız bir 30 yıl <gülüyor> geride kalmış. 1987'te, evet. yıllarından itibaren, öğrencilik yıllarından itibaren, önce tabii ki başarılı olmamızdan dolayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken birçok burs kazandım. Gerek zaman zaman birçok kitap ve kaynağı takip etmek için bursa da ihtiyacımız oldu. Burs da verildi. Ben de toplum için bir şeyler yapayım dedim. İşte fakir aile çocuklar olsun. Gerek hiperaktivite, evet. dikkat, dağınıklığı, odaklanma sorunu, hedefleri olup da o yolda yürümesini bilmeyen, ailesinde eğitimli kişi olmayan veya eğitimli kişiler olup ama ona ilgilenmeye zamanı olmayan öğrencilerden başladım. E ben kendim de o zaman öğrenciydim zaten. Onları gönüllü olarak yaptık. Daha sonra mezun olunca tabii ki resmen kurmuş olduk. My Life Danışmanlık Merkezi'ni. Yani öğrencilerin biliyorsunuz ders çalışma isteksizlikleri oluyor. Ee, okula Okuldan kaçma davranışları olabiliyor. Bir öğretmenle uyum sorunları olabiliyor. Ee, türlü türlü sorunları ailede huzur bulamamış, ha, bulamamış olabiliyor. Oluyor, ee, evet. Bir kötü yola düşme veya e, okuldan kaçma yerine biz o zaman okurken okul çıkışı öğrenciler bizde misafir oluyorlardı. Hatta öğrenci yemeklerini o kadar ballandıra ballandıra anlatmışlar ki komşu Antepli bir bayan yani sen benden daha iyi yemek yapamazsın deyip <gülüyor> evimize ziyarete gelmişti. Böyle bir latife yaptıydı. Ee, ne katıyorsunuz baharat olarak bu yemeklere dedi. Biz de dedik ki ruhumuzu katıyoruz. Ee, ta o zamanlardan... Ruha dokunma, kalbe dokunma, devamında zihne dokunma, böyle bilimin ışığında yaptığımız için, kendimizi güncellediğimiz için 1993 yılında da yurt dışına açıldım ben. Oralarda öğretim üyeliği, öğretim görevliliği, işte doktora çalışmaları, doçentlik, Oo, profesörlük, bayağı yoğun, bir 12 köklü bir, yıl bir, köklü evet. bir uluslararası üniversiteler Geçmişi var. Tabii bütün bu bilgi birikimlerimizi psikolojik danışmanlık, pedagojik danışmanlığı ve koçluğu birebir üniversitede, okulda, evde, ailede ve sosyal yaşamda birebir uyguladık. Sonra televizyon kanallarında halka açık internet programlarıyla, YouTube kanallarıyla bunu devam ettirdik. Hala devam ettiriyoruz. Yani içgörü programım var. E evet, yine bir tane yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programım var. Evet, evet. Hani kişiye özel üretiyorum ben. Özel terzi gibi. Biz ben ve uzmanlarım kişiye özel bir yaşam, aile, sosyal evet, evet. yaşam Programları ve projeleri kurumlara da kurumsal danışmanlıklar veriyoruz. Özetle bu şekilde. Yani ne gibi hizmetler veriyorsunuz dediğimde tekrar kalem kalem saydığınızda neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Psikolojik danışmanlık, evet. pedagojik danışmanlık, koçluk, kişisel evet. gelişim eğitimleri, evet. koçluk eğitimleri, kurumsal eğitimler ve medyada bir takım eğitimler ve seminerler veriyoruz. Hı -hı. Kalem kalem bu şekilde Hı -hı. özellikle.